2x kare artı 3 eşittir 75 denklemini çözmek istiyoruz. Bu denklemde x'i kolayca yalnız bırakabiliriz. Çünkü x'in olduğu sadece bir terim var. Bu da x kare. Şimdi bunu yapalım. Denklemi tekrar yazayım. 2x kare artı 3 eşittir 75. Tamam. Şimdi burada x'i tek başına bırakmaya çalışacağız. Bunu yapmanın en iyi yolu ya da en azından ilk adımı denklemin her iki tarafından da 3'ü çıkarmak olur. Peki, hemen o zaman 3'ü çıkaralım. Denklemin sol tarafında 2x kare kaldı. Zaten 3'ü çıkarmamızın amacı da buydu. Peki, sağ tarafta ne oldu? 75 eksi 3, 72 kaldı, evet. Şimdi, x kareyi de 2x'ten elde edebiliriz. Sadece x kareye sahip olabilmek için 2x kareyi 2'ye bölerim. Ama tabii, iki tarafı da bölmem gerekir. Denklemin bir tarafında yaptığımı diğer tarafında da yapmam gerekir ki sonuç doğru olsun. Bu durumda denklemin sol tarafı x kare, sağ tarafı da 72 bölü 2 yani eşittir 36 olur. Sonuç olarak elimizde x kare eşittir 36 kaldı. Bundan sonra da x'i yalnız bırakarak çözmeye devam ederiz. Fakat burada x'in hem pozitif hem de negatif kökünü alıyoruz. Yani eğer her iki tarafında da kökünü alırsak, x, 36'nın pozitif ve negatif köküne eşit olacaktır. Ki bunlar da eksi 6 ve 6'dır. Tamam, bunu yeni bir satıra yazayım. Sonuç olarak, x hem negatif hem de pozitif 6'ya eşittir. Unutmayın, eğer bir bilinmeyenin karesi 36'ya eşitse, yani bir bilinmeyenin kısacası karesi alınmışsa, o bilinmeyenin hem negatif hem de pozitif sonucu olacaktır. Çünkü hem eksi 6'nın karesi hem de 6'nın karesi 36'ya eşittir. Bu sonuçları kontrol etmek için onları denklemde yerlerine koyabiliriz. Bunu yapalım şimdi. 2 çarpı 6'nın karesi artı 3 eşittir. 2 çarpı 36 artı 3, evet, 72 artı 3 eşittir 75. Evet, bu olduğuna göre doğru cevap bulmuşuz. Peki eğer buraya eksi 6 koyarsak, ne olacak? Yine aynı cevabı alacağız. Çünkü, eksi 6'nın karesi eşittir 36. 2 kere 36, 72. Ve 72 artı 3, 75 eder.